Gelelim 11. sınıf öğrencisine. 11. sınıf öğrencisi için artık konuşulacak çok da bir şey kalmamış oluyor. Çünkü eşit ağırlık, sayısal ayrımı yapılmış oluyor. Sayısalcılar ayrı, eşit ağırlıkçılar ayrı, sözelciler ayrı, yabancı dil ağırlıklı okuyan çocuklar ayrı. Artık ayrısınız ve kendi alanınızda uzmanlaşacağınız yıl 11. sınıf artık gerçekten zor. Sözelciler için Eşit için, sayısallar için ve yabancı dil okuyan öğrenciler için artık 11. sınıf kendi alanınızda uzmanlaşacağınız yıl olduğu için akademik olarak zorlaşmaya başlayan yıl oluyor. Ne yapıyor 11. sınıf öğrenci? Sayısal öğrenciler için konuşmak istiyorum. Sayısal öğrenci, fizik, kimya, biyoloji ve matematik bunların hepsini Eşit oranda günlere dağıtarak Her gün düzenli soru çözerek Ve Türkçeyi asla es geçmeyerek çalışması gerekiyor 11. sınıftaki bir öğrencinin günlük programını örnek verecek olursak Günde 20 tane paragrafını çözdü Sonra örnek veriyorum fizik Fizikten 20 tane sorusunu çözdü. Sonra geldi matematiğe matematikten 40 tane sorusunu çözdü. Yani bir günde toplamda 80 tane soru çözmüş oldu. E, öğretmenim ben 80 tane soru çözemiyorum. 50'de tıkanıp kalıyorum. Uykum geliyor. Neyse arkadaşlar bu sorunlar 80 tane soruyu çözmenize engel neyse 11. sınıf öğrenci için konuşuyorum. Neyse onu ortadan kaldırmak için bir profesyonelden mutlaka destek alın. Uyku düzeninizi mutlaka iyi bir şekilde düzenleyin. Şunu unutmayın. Sabah saat 6-8 yani okula gitmeden önceki 6-8 arasını mutlaka sözel ders çalışarak geçirin. Örnek veriyorum Türkçe paragraf sorularını o an çözün. Biraz hız kazanmanız gerekiyor. Çünkü gelecek yıl artık 12. sınıfta siz sınava gireceksiniz. 11. sınıf için bu kadar erken değil mi? başarmak istediğiniz şeye göre erken de olabilir, geç de olabilir. Bu nerede okumak istediğinizle ilgilidir arkadaşlar. 11. sınıf bir öğrencinin mutlaka sayısal için konuşuyorduk, tekrar ediyorum. Türkçeye, paragraf sorularına her gün önem vermesi ve her gün çözmesi gerekir. Zaten fizik, kimya, biyoloji ana olduğu için Onları da düzenli bir şekilde günlere bölerek çözmesi gerekir. Gelelim eşit ağırlıkçılara. Arkadaşlar eşit ağırlıkçısınız 11. sınıf. Lütfen Türkçenin matematiğine takılmayın. Türkçenin matematiğine takılmak ne demek? Türkçe en önemli dersiniz, matematik ikinci en önemli dersiniz ama Türkçe e, Türkçeyi çözüp matematiği hep geri plana atıyorsanız ben zaten eşit harikçiyim, bir sayısalcı kadar matematik yapmamam gerek diye düşünüyorsanız baştan kaybediyorsunuz, söyleyeyim. Korktuğunuz ders matematik ve bunu çok iyi yapmanız gerekiyor. Çok iyi yapmak isterken hep geriye atıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar 11. sınıf bunu çözmenizin tam yılı. 11. sınıfta 9. 10. sınıf matematikle ilgili neyse eksiğiniz onu yok edin. Nasıl yapacaksınız? Öncelikle bir kazanım tarama testi bulun. Milliyetin Bakanlığı, internette herhangi bir site o kadar fazla var ki kazanım tarama testi. Ve bir kazanım tarama testinde herhangi bir konu için konuşalım. Örnek veriyorum rasyonel sayılar. 20 tane sorudan 4 tanesi boş ya da yanlış ise... Arkadaşlar konu eksiğiniz var demektir ve bu konunun üstüne gidin. Kaçmayın. Korkmayın, üstüne gidin. Daima üstüne gidin ve çözemediğiniz soruyu mutlaka siz de sorun arkadaşlar. Matematikten rasyonel sayılarda 4 tane sorudan daha az yanlışınız veya boşunuz var. O zaman konu öğrenilmiştir. Pekiştirin. Soru bankalarında rasyonel sayı ile ilgili testiniz kalmasın. 11. sınıftayken mutlaka eşit ağırlıkçılar için söylüyorum. 9. 10. sınıf matematiği hallolmuş olsun arkadaşlar. 11. sınıfın yazına sadece edebiyatı bırakın. Sadece edebiyatı bırakın. Sözel öğrenciler için konuşacak olursak. Arkadaşlar 11. sınıfta sözel bölümü tercih eden arkadaşlar için konuşuyorum. Sizin 9. 10. sınıf matematiğini iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Tabii eşit ağırlık sayısalcılar kadar iyi yapmanıza gerek yok ama yine Türkçe ve matematiği çok iyi yapmanız gerekiyor. İyi bir yerlere gelmek istiyorsanız, örnek veriyorum Boğaziçi tarih, ODTÜ tarih kazanmak istiyorsanız mutlaka matematikte ciddi bir şekilde soru çözmeniz gerekiyor. İlk basamak TYT sınavı için. Ee, nasıl yapacaksınız? Siz de az önce bahsettiğim gibi bir kazanım tarama testi alacaksınız. TYT konuları çok basit. Bunu herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. Kazanım tarama testinde hangi konudan çok fazla çıkıyor? Biliyorsunuz ki matematikte TYT olarak en çok sayı problemleri, daha mantığınızı kullanabileceğiniz problemler çıktığı için buna yoğunlaşabilirsiniz. 40 tane sorunun 20-25 tanesi bu problemlerden oluşacağı için öncelikle bunlara yönelebilirsiniz. Eksiğinizi bunlarla birlikte kapatabilirsiniz. Onu geçiyorum. Türkçe, coğrafya, tarih nasıl çalışacaksınız arkadaşlar? Sözel derse çalışırken bütün öğrenciler için konuşuyorum. Sözelcileri daha çok etkilediği için sözelcileri özellikle uyarıyorum. Yatmadan önce tekrar bizim için çok önemli arkadaşlar. En zorlandığınız konu hangisi? Örnek veriyorum benim öğrencilik yılımda Osmanlı e, sultanlarını ezberlemekte çok zorlanıyordum. Ne yapıyordum arkadaşlar? Açıyordum yatmadan önce onları okuyordum. Yatmadan önce mutlaka tekrar edin. Yatmadan önce tekrarınız ne demek oluyor biliyor musunuz? Beyniniz sabaha kadar onu işliyor. Öğreniyor hafızasında bir yerlere alıyor artık e ne yapıyor sabah kalktığında onlar daha iyi pekiştirilmiş oluyor biraz daha ezbere dayalı olduğu için tarih için konuşacak olursak ezbere dayalı olduğu için öncelikle onu bilmeniz ve yoğurmanız gerekiyor bu arada tarih bilinenin aksine çok da ezber değildir onların da bir sistemi var sonuç olarak. İyice öğrenmediğiniz her şeyi ezberlemek zorunda kalırsınız ve tarihin de sistemi olduğunu, coğrafyanın da bir sistemi olduğunu unutmayıp önce bir özümseyin, her gün yatmadan önce okuyun. O sistem zaten kafanızda kurulacaktır. Bunlar arkadaşlar gökten inmiyor. Yapabilenler de gökten inen insanlar değiller. Ne yapacaksınız? Bir kere başaranlar nasıl başarmış? Örnek aldığınız ya da idolünüz olarak belirlediğiniz mutlaka birileri vardır. Artık siz 14-18 yaş arasındaki çocuklarsınız. Örnek aldığınız ve belirlediğiniz bir birçok kişi vardır ve bunların hayatları ile ilgili mutlaka videolar mevcuttur. Siz çok şanslı bir nesinsiniz ve elinizin altında internet gibi çok güzel kullanılması gereken bir şey var. Bir kaynak var. Yani o kaynağı iyi kullanın. İdolünüz insanlar nasıl başarmış bunları mutlaka sorun Gelelim mi yabancı dil öğren